Merhabalar 10 Ekim 2021 tarihinde Satürn retrosu bitiyor. Karma'nın gezegeni retro hareketini tamamlıyor. Ee, evet bu etkileşim oldukça önemli. Çünkü Satürn biliyorsunuz bizim e, öğretici e, karmik ve zamanın efendisi olan bir gezegen. Aynı zamanda 2021 senesi boyunca Uranüs ile meydana getirmiş olduğu kare görünümlerle de oldukça Gündemimize oturdu diyebiliriz. 23 Mayıs 2021 tarihinde başlayan Satürn Retrosu 10 Ekim'e kadar devam etti. Ortalama 4,5-5 aylık bir döngüden bahsediyoruz. Yani yaz aylarının tamamı aslında Satürn Retrosu sürecinde geçti. Ekim ayı burç yorumlarında bahsetmiştim. Ara ara haftalık yorumlarda da bahsediyorum. Özellikle Ekim ayının ortasından itibaren birçok gezegenin retro hareketinin tamamlamasıyla beraber Süreçlerin bir şekilde kesinliğe ve netliğe kavuşacağı somut adımlar atmak ve bir şekilde yönümüzü bulma noktasında daha garanti bir süreç içerisinde olacağımızı söylemiştim. Özellikle yaz aylarında satünün retro olması karmayı ciddi anlamda çalıştırdı arkadaşlar. Yani ne ektiysek onu biçtik. İhmal ettiğimiz bir şey mi var karşımıza çıktı. Yeterince emek vermediğimiz bir şey mi var karşımıza çıktı. Art niyetli olduğumuz, çok da iyi niyetli yaklaşmadığımız konularla alakalı ciddi sınavlar vermiş olabiliriz Satürn Retro sürecinde. Aynı zamanda Satürn Retrosunda hak edişlerimizi de almış olabiliriz. Yani Satürn Retrosunu olumlu veya olumsuz değerlendirmek istemiyorum. Ne ektiysek onu biçtiğimiz bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bu arada sizler de özellikle Mayıs sonundan Ekim 10'una kadar devam eden bu Satürn Retro döneminde Neler yaşadınız? Bunları yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Oldukça kadersel ve karmik bir süreçten geçtiğimizi söyleyebiliriz. Plüto retrosunda da bahsetmiştim ancak Satürn biliyorsunuz ki karma'nın efendisi olarak e, kabul edilir astrolojide. Retrosu da gerçekten karmik etkinin e, en pik yaptığı noktayı aslında göstermekte. Satürn belki de haritamızda en önemli gezegenlerden birisidir. Çünkü hayatımızda engel ve blokaj alacağımız alanları, hangi anlamda bir takım kısıtlamalara, manilere gebe olan durumlar yaşayacağımızı, hangi alanda gecikmeler yaşayacağımızı, hangi alanda daha çok sorumluluk almak, çalışmak, çaba göstermek ve üretmek zorunda olacağımızı gösteren bir gezegendir. Dolayısıyla doğum haritasında yerleşmiş olduğu burç ve ev kombinasyonuna da baktığımız zaman doğuştan hangi alanda daha çok mücadele etmemiz gerektiğini aslında gözlemleyebiliriz. Satürn biliyorsunuz ki 2021 sene, senesinde Kova Burcu'na geçti. Ve Kova Burcu temalarıyla ilişkilendirildi. Geçtiğimiz 2,5 sene boyunca Oğlak Burcu'ndaydı. Satürn, Oğlak ve Kova Burcu yönetici konumda çalışır ancak farklı alanlarda çalışır. Özellikle Satürn'ün Kova burcu geçişiyle beraber kitlesel bir karmik sürecin başladığını söyleyebiliriz. Yani jenerasyonun etkileneceği aslında bireysel haritalarımızdan ziyade topluluklar halinde etkileneceğimiz bir karmik dönemin başladığını söyleyebilirim. 2021 senesinden itibaren başlayan bu bütünsellik ilkesiyle beraber aslında toplumun, halkın, kitlelerin ne kadar önemli olduğunu keşfetmeye başlıyoruz. Bu sürece henüz başladığımızı söyleyebiliriz. Bireysel olarak ise haritalarımızda kova burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda ciddi kırılmalar engellemeler ve blokajlar ile karşı karşıya kaldık. Kızıra, Uranüs kare görünümü yapması bu alanda bir tarafımız özgürleşmek isterken bir tarafımız baskı, sorumluluklar ve gecikmelerle mücadele etmek zorunda kaldı. Ve bir kapanak kısılmışlık hissiyatı içerisinde yönümüzü bulmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Satürn Retrosu sürecinde yani yaz aylarında birçoğumuz hayatımızda İstediğimiz şeyleri meydana getirememiş olabiliriz. Yani ne kadar çabalasam da uğraşsam da bu adımı atamıyorum. Üzerimdeki bu yüklerden kurtulamıyorum. Veya bir şekilde sınırlarımı zorlayamıyorum. Bu engeli bariyeri aşamıyorum dediğiniz durumlar veya olaylar yaşamış olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Çünkü Satürn daha çok geciktirir ve engeller. Aslında bunu kötü bir maksatla yapmaz. Buradaki amaç gerçekten o konu üzerinde... Emin miyiz, net miyiz, o konuya e, vakıf mıyız? Onun için yeterince mücadele gösterebilecek, çaba gösterebilecek, emek verebilecek durumda mıyız? Buradaki ciddiyetimizi, buradaki netliğimizi ve samimiyetimizi sorgular. Dolayısıyla e, Satürn e, ciddi anlamda samimiyetle de ilintilidir. Bu nedenle aslında Satürn retro sürecinde e, birçok kişi... E, karmik durumlarıyla yüzleşmiş olabilir ve ektiğini biçmiş olabilir. Belki siz kendinizi belli bir alanda e, iyi niyetli olarak görüyorsunuz. Ancak bazı gerçekliklerle yüzleşmiş olabilirsiniz. Yeterince emek vermediğiniz, çaba göstermediğiniz, üzerine titremediğiniz, düşünmediğiniz ve uğraşmadığınız konular bir bir suratınıza çarpmış olabilir arkadaşlar. Şimdi ise aslında 10 Ekim itibariyle müjdeli haberimiz şu ki Saturn Retrosu bitiyor yaz aylarında yaşadıklarımızdan ciddi notlar almalıyız ve bu aylarda karşılaşmış olduğumuz kadersel durumların içinden çıkmak adına aslında ne yapacağımızı biliyoruz. Nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. Yeterince çalışmadığımız, emek vermediğimiz, uğraşmadığımız, ciddiyet göstermediğimiz, bir şekilde şansımıza güvendiğimiz veya lakayt davranmış olduğumuz konularla alakalı artık somut adımlar atmamız gerekecek. E, bu noktada özellikle e, güven terkin etmemiz gerekecek kendimize veya çevremizdeki kişilere ve bu konuya dair artık bir istikrar gösterilmesi gerektiğinin farkında olacağız. Sonuçlar... Hemen gelmeyebilir neticiler noktasında Satürn biraz cimridir ancak eninde sonunda gerçekten tatmin edecek bir başarıyı da garantiler bu başarı ise oldukça garanti ve güvenli bir başarıdır arkadaşlar. Evet Satürn retrosu sürecinde karşılaşmış olduğumuz korkularımız kaygılarımız kasıtlamalar ve engellemeler aslında 10 Ekim sonrasında atılacak adımları bizlere gösterme noktasında oldukça faydalı oldu. Bu retro sürecinden almamız gereken dersleri başarılı bir şekilde öğrendiysek artık bundan sonraki süreç içerisinde daha çok rahat edeceğimizi söyleyebilirim. Satürn Retrosu özellikle istikrarlı bir düzen kurma noktasında bizleri ciddi anlamda zorladı. Dolayısıyla birçok evlilik ortaklık veya aile bağları, kariyerle alakalı bağlantılarda kendimizi netleştirememiş olabiliriz. Karşımızdaki insanlardan netlik görememiş olabiliriz. Güven, istikrar ve ayağımızı sağlam bir zemine basma hissiyatını yaz aylarında çok fazla yaşamamış olabiliriz arkadaşlar. Ama artık zaman bu temalar üzerine kurgulanıyor olacak. Net olmayan, kesin olmayan konularla alakalı artık satürn Cevaplarını vermeye başlayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle haritamızda satürnün şu anda bulunmuş olduğu evlerle alakalı ciddi zorlanmalar yaşıyor olsak da Aynı zamanda bu alanlarda bir şekilde mükafatımızı da almaya başlayacağımız bir sürece giriş yapmış bulunmaktayız. Tabii ki bu süreçte özellikle yaz aylarını nasıl değerlendirdiğimiz oldukça önemli gözlemci kalabilmek, yaşadığımız durumları değerlendirebilmek, hareket ve aksiyon alma noktasında biraz daha geri planda kalmak aslında yaz aylarında yapılabilecek en iyi şeylerden birisiydi. Çünkü biliyorsunuz ki birçok gezegen retro pozisyondaydı arkadaşlar. Evet şimdi bakalım 12 Burcu Satürn Retrosu bitiminden itibaren ne gibi etkileşimler bekliyor? Hangi alanda sorunlar ve sıkıntılar yaşandı? Bunlara çok kısaca göz atalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben hemen Koç Burcu ile başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları satürn retrosu 11. evinizde meydana geldi. Bu dönemde özellikle sosyal çevreniz, kariyer gelirleriniz, arkadaş ilişkileriyle alakalı bir takım karmik durumlar yaşamış deneyimlemiş olabilirsiniz. Büyük umutlarınız, büyük hayallerinizle alakalı ilerleyemediğinizi, hangi yöne doğru gitmek istediğinizi tam olarak tespit edemediğinizi ve bir şekilde talihli olamadığınızı hissetmiş olabilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda özellikle yaz ayları boyunca. Ancak şimdi ek Etliklerinizi biçme zamanı. Bu dönemde eğer çok güzel paralar kazandıysanız, ciddi bir yükselme yaşadıysanız, demek ki Satürn'ün dersini iyi aldınız anlamına geliyor. Dolayısıyla artık 10 Ekim itibariyle süreç daha çok lehinize işlemeye başlayacaktır. Umarım güzel bir süreç olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Satürn'ün kova burcu geçişi 10. evinizde olacak. Bu geçiş, kariyer hayatınız, toplumsal statünüz ve aynı zamanda e, insanların sizi ne şekilde tanıdığıyla alakalıydı. Burada özellikle belki 23 Mayıs'tan beridir evliliğiniz, iş hayatınız, kariyer hayatınızla alakalı savrulmuş olabilirsiniz. Hangi yöne doğru gitsem daha iyi olur. Hangi e, alanda istikrar sağlayabilirim. Bu konularda çok ciddi sınavlar vermiş olabilirsiniz. Kadersel döngüler, karmik döngüler deneyimledik. Hal böyleyken... E, Toplumun da fark edeceği şekilde bazı değişimler söz konusu olmuş olabilir. Ancak şimdi artık hangi yöne doğru gitmek istediğinizi biliyorsunuz ve harekete geçme noktasına herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçları. Satürn'ün retrosu sizin haritanızın 9. evinde etkili oldu. Bu özellikle yargısal konular, hak ve adalet arayışınızla alakalı biraz gecikmeler, engellemeler yaşatmış olabilir size. Aynı zamanda uzak memleketler, seyahatler ve yurt dışı ile alakalı meseleler noktasında e, bir yön bulmakta zorlanmış olabilirsiniz. Belki bazı seyahatleri iptal etmek zorunda kaldınız. Belki bazı planlarınızdan vazgeçmek durumunda kaldınız. Ancak şimdi artık ne yöne doğru gitmek istediğinizi daha net bir şekilde biliyorsunuz. Eğitim hayatınızla alakalı gitmek istediğiniz yola atılacak ilk adımla alakalı daha net olabileceğiniz, istikrar sağlayabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Umarım güzel bir döngü olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları, Satürn'ün kova burcu geçişi haritanızın 8. evinde etkili oldum. Burada özellikle başkalarıyla alakalı sorumluluklar, kriz yönetimi gibi alanlarda... Ee, bazı e, kontrolden çıkan durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Dediğim gibi başlangıçta da söylemiş olduğum gibi hak ettiğimiz aslında biraz almaya başladığımız ve doğruları görmeye başladığımız bir süreç oldu. Bütçe yönetiminde veya diğer insanlarla olan ilişkilerinizde, desteklerde veya sorumluluklarınız noktasında bazı aksaklıklar varsa bunlarla yüzleşmiş olabilirsiniz. Artık e, insanların hayatınıza ne kadar tesir etmesi gerektiğini biliyorsunuz, bütçenizi nasıl yönetmeniz gerektiğini biliyorsunuz ve bu doğrultuda daha net bir şekilde adımlar atabiliyor olacaksınız. Umarım güzel bir süreç olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Satürn Retrosu haritanızın 7. evinde etkili oldu. Burada özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler alanında bir takım kadersal süreçler yaşamış olabilirsiniz. Özellikle partneriniz varsa partnerinizin çıkarmış olduğu bazı zorluklar onunla alakalı onunla ilişkinizle alakalı alınması gereken sorumluluklar verilmesi gereken mücadelelerle alakalı ciddi anlamda yıpranmış olabilirsiniz. Belki bir bu satürn retrosu döneminde evlenmiş de olabilirsiniz sevgili aslan burçları. E, tabii ki yaz aylarına denk geldiği için. Çünkü e, burada bir sorumluluk hissiyatı da getirir satürn 7. evden geçerken. Dolayısıyla karşıdaki insanın da sorumluluğunu almak ve bunu alırken dürüst bir şekilde bu görevi yerine getirmek önemli olmuş olacaktır. Özellikle karşınıza çıkan partnerlerle aranızda ciddi karmik deneyimler yaşanacağı anlamına gelebilir. Ee, güzel bir süreç olsun bundan sonra dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Satürn Retrosu haritanızın 6. evinde etkili oldu. Tabii 6. ev konuları bizim düzen kurmaya çalıştığımız günlük tempomuz, günlük mücadele alanlarımızı sembolize eder ve aynı zamanda fiziksel sağlığımızı. Bu bağlamda sağlıkla alakalı bir takım problemler yaşamış olabilirsiniz sevgili Başak Burçları. İş hayatınız, iş ortamınız, ekibiniz veya bunun yanı sıra beslenme alışkanlıklarınız, spor rutininiz gibi yani hayatınıza bir rutin katmakla alakalı isteğinizin çok yoğun olmasına rağmen... Bu kurmakta zorlanmış olabilirsiniz geçtiğimiz süreç itibariyle. Ancak artık daha istikrar gösterebileceğimiz bir döneme giriş yapıyoruz 10 Ekim tarihi itibariyle. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Satürn Retrosu haritanızın 5. evinde etkili oldu. Bu geçiş özellikle aşk hayatınız, çocuklarınız, yaratıcı hobilerinizle alakalı bir alanda meydana geldiği için. Bu süreçte belki eski aşklarınızın karmasını çok ciddi şekilde deneyimlemiş olabilirsiniz. E, harekete geçmek, eğlenmek, güzel zaman geçirmek isterken bir şekilde hayatın ciddiyet ve resmiyetiyle yüzleşmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Hal böyleyken e, yazı ayları sizin adınıza biraz sıkıcı geçmiş olabilir sevgili terazi burçları ve neden yüzüm gülmüyor, neden şansım yaver gitmiyor gibi serzenişlerde de bulunmuş olabilirsiniz. Artık bu tarz eğlenceli aktiviteleri e, hayatınıza dahil edebilmek için... Artık e, ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz en azından. Tabi satürn 5'ten geçerken aslında çok da keyifli e, aktiviteler getirmeyebilir. Yani bir şey yapıyorsanız sorumluluğunu da almak durumunda kalacaksınızdır. Bu nedenle retro bitiminden itibaren 10 Ekim'den itibaren artık daha istikrarlı bir sürece giriş yapıyor olacağız. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Satürn retro sahitanızın 4. evinde etkili olacak. Bu retro ile beraber özellikle ev, yuva, hane aile yaşantınız, ebeveynlerle olan ilişkileriniz noktasında bir takım karmik durumlar deneyimlemiş olabilirsiniz. Belki ev almak istiyordunuz, taşınmak istiyordunuz, aile eve çıkmak istiyordunuz veya boşanmak istiyordunuz veyahut evlenmek istiyordunuz. Ancak bunlarla alakalı bir takım gecikmeler, engellemeler ile karşılaşmış olabilirsiniz. Aile içerisinde bir takım huzursuzluklar yaşamış olabilirsiniz. E, oldukça kadersel bir döngüden geçmiş olabilirsiniz. E, hiç beklemediğiniz sınavlar vermiş olabilirsiniz. Tabii ki bunlar aynı zamanda bizim güvenli konfor alanımızı içsel huzurumuzda sembolize etmiş olduğu için ciddi bir sınav sürecinden geçtiğinizi ve bir şeyleri baştan inşa etmenin gerekli olduğunu fark ettiğinizi söyleyebiliriz. Artık 10 Ekim tarihi itibariyle satürn retrosu bitiyor ve daha istikrarlı bir döneme giriş yapıyor olacağız. Sizlere de güzel bir zaman dilimi diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay borçları, satürn retrosu haritanızın 3. evinde etkili. Dolayısıyla burada özellikle geçtiğimiz aylarda iletişim problemleri yaşamış olabilirsiniz. Kardeşlerinizle alakalı bir takım karmik durumlarla uğraşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Anlaşmalar ve sözleşmelerden yine bazı problemler yaşamış olabilirsiniz. Ağzınızdan çıkan sözler veya size karşı kullanılan cümleler noktasında bazı kadersel döngülerden geçmiş olabilirsiniz. Şimdi ise kendinizi çok daha rahat anlatabileceğiniz, attığınız imzalarda, yapılan anlaşmalarda daha istikrarlı bir döneme giriş yapabileceğiniz bir süreç başlıyor 10 Ekim tarihi itibariyle. Ee, tabii ki Satürn e, uzun zaman biliyorsunuz e, seyir halinde olacak 3. evnisi. Dolayısıyla artık e, zihninizin e, çalışma prensiplerini de değiştirmeye başlayacağınızı bu konuda çok emek vermeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Satürn Retrosu haritanızın ikinci evinde etkili oldu geçtiğimiz aylarda. Özellikle kazançlar, parasal durumlar, maddi dengeyi sağlama noktasında ciddi anlamda karmik sınavlar vermiş olabilirsiniz. Burada özellikle kendi değerinizi anlamak, değer algınızı gözden geçirmekle alakalı aslında bir sınavınız vardı. Belki de paranın değerini bilmek, kendi değerinizi bilmek veya bunları doğru bir şekilde yönetebilmek adına farklı bir yöntem benimse ve e, yeterince emek vermeniz gerekiyordu. Bu gerçeklerle yüzleşmiş olabilirsiniz ve maddi anlamda istikrar sağlayamamış olabilirsiniz. Ancak 10 Ekim tarihi itibariyle artık e, ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz ve bu bağlamda hareket edecek olursanız e, çok daha rahat bir süreç sizi bekliyor olacak. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları satürn retrosu haritanızın birinci evinde sizin burcunuzda meydana geldi zaten satürn girişinden beridir ciddi anlamda e, olgunlaştığınız hayatı artık daha ciddi bir şekilde ele almanın gerekli olduğunu fark ettiğiniz bir döneme giriş yaptınız. Keza Satürn Retrosu buradaki kadersel süreci e, çok daha büyük bir boyuta getirmiş bulunmakta. Bu nedenle e, artık hayatımda ne yöne savruluyorum, ne istiyorum, hangi alanda bir düzen kurmak ve istikrar kurmak istiyorum. Yani hayatınızı şöyle bütünüyle ele aldığınız eksiğiyle artısıyla değerlendirdiğiniz bir 5 aylık dönemi geride bırakmış olabilirsiniz. Ciddi anlamda savrulmuş, dibe vurmuş, tekrar yukarıya çıkmış olabilirsiniz. Çünkü bir şekilde hayatın size öğretmeye çalıştığı bir mesaj var. Keza Satürn buradan geçerken zaten bu mesajı e, gün be gün hatırlatmaya devam edecek. Ancak 10 Ekim tarihinden itibaren daha rahat, daha istikrarlı bir sürece giriş yaptığımız için bu adımları atmak daha kolay olacaktır. En azından ne istediğimizi bilmek daha kolay olacaktır. E, o yüzden güzel bir süreç diliyorum. Sizlere hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları satürn retrosu haritanızın 12. evindeydi. Gerçekten satürn 12'den geçerken zaten ciddi anlamda size bilinçaltı korkularınız, kaygılarınız, geçmiş travmalarınız, gözden kaçırdıklarınız ve kayıplarınızla alakalı karmik durumlar yaşatırken bir de üstüne retro eklenince rüyalarınız, yaşadığınız karşılaşmalar, bunun yanı sıra yani her şey kontrolden çıktı. Bir şekilde hayatımı yönetemiyorum, kontrol edemiyorum. Dış faktörler, kayıplar e, ve benim arkamdan dönen işler artık benim kontrol edebileceğim noktadan çıktı dediğiniz süreçleri yaşamış olabilirsiniz. Ciddi anlamda 12. evden aslında satürn transiti geçerken zorlanırsınız. Geçtiğimiz 5 aydır da böyle bir dönem yaşamış olabilirsiniz. Burada aslında biraz size teslimiyet enerjisi aktarılmaya çalışılıyor. Neyi bu kadar tutunuyorsunuz, neye karşı obsesyon geliştiriyorsunuz, neyi bırakmalısınız, ne için çaba göstermelisiniz, buna ilişkin bazı korkularınız ve kaygılarınızla yüzleşerek aslında kendi benliğinizi meydana getirmeye yönelik bir e, tekamül süreci içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim sevgili balık burçları, güzel bir süreç olmasını diliyorum çünkü 10 Ekim'den itibaren artık daha çok rahatlayacağımızı müjdesini verebilirim hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Satürn Retrosu'na dair anlatmak ve paylaşmak istediklerim bunlar. Sizler bu süreçte neler yaşadınız? 23 Mayıs itibariyle başlayan süreçte retrolar döneminde neler yaşadınız çok merak ediyorum. Özellikle satürn retrosu gerçekten e, sürece damgasını vurdu. Ve e, bunu hangi ev alanlarında yükselen burcunuza göre yazarsanız çok memnun olurum. Yorumlarda buluşmayı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikus hesabı veya evrensel kadim bir adresini kullanabilirsiniz hoşça kalın